Seni tanıdığım gün, günlerden salı Gözü ela gözüm onda saçında salı Masum bir bakış, dişin omzumda tanımadığım seni içimde hala melek sanıp İleride bir bank, sanki bulmuşuz Hayallerdeki gibi hele bir de kar yazar Oturmuşuz ya sıcak hava Onda mı bilmem hemen hemen nefek koşmuşuz Sarılışın dün gibi, yok ölüm gibi hele bir de Uzar yörüngemi bitmez der gören değmesen azar ama maalesef var o göz imreniyor bakan olmasam da bakan belki forsum da yoktur Mutlu etsin bir oda oda elde kalır Bir kez korkundan öpesim var ölesim var Ne olur gel barışalım önce Sence baktı ne kadar Düşünemiyorum alıyorum artık aklı ne kadar Bazen haddinden fazla Gücüm yetmiyor Hayatımın anlamıyken ne ara düştüm bu kadar Bu sefer cidden soruyorum ne yapayım Elin elimde değilken Sence ne yapayım Sevgiye hazırsın da ben ne yapayım Neyse bırakacağım artık Ben sahim bu Barışalım Korkundan öpesim var Güresim var N olur gel Barışalım önce. Bu kez korkundan Öpesim var Ölesim var N olur gel Barışalım önce Korkundan öpesim var Güresim var Shalama